İlana diken batar, benim sevdiğim askerde şey, battaniye altında yalnız yeter diye bunun büyükleri falan vardı. Nasıl idilen hmm. o? Ben 1935 doğumluyum. Şuradaki evimizde, aşağıdaki bir evimizde doğdum. 10 yaşında falan koyun kütmeye başladım. 10 yaşında, 8-10 yaşında hem okulu hem koyunu böyle düzüyordum. Babamla koyun güttük. Daha sonra koyunlarımızı 1945'te babam öldü, sürümüzü sattık. Biz üç, dört kardeş, bir küçük kardeşim var, benim küçüğüm Sultan. O öldü. Ablam var, bir de abim vardı. Onlarla beraber bir annemiz, işte dul kadın. Bizi besledi, büyüttü. Böyle ne bilemiş kimseye muhtaç etmeden. Bizi ev verdi, baykardı. Düğünde mi gördüm bilmiyorum onu şimdi orasında. da. Onu gördük işte. Sonra dümürcü gittik. Bunlar, babası da hayır demedi, nişanlandık. Yani. Nazlanmazdı ama benim gibi olanı buldu da zaten Nazlanmaz. Ondan sonra işte biz... İki sene nişanlı kaldık. İki sene. Ufucuz ya, on, on dört yaşında. İki sene, tam düğün edeceğiz, askerlik geldi. Dokuz gün sonra, hadi oğlum askere. Biliyordu asker askere gideceğimi biliyordu. Ben bu Uzumunar köylerine, düğün için davetiye dağıtılıyor ya, şimdi şeyleri, oraya ben kendim davetiye davetmek gittim. Orada akrabalarımız var bizim. Ak köylülerde şimdi onunla. Orada davetiye dağıtırken, benim burayı şubeden, CELP'dir biz ona daha askerlik davetiyesiz geldim çıkmış. Burada da bizim bir Topal Mehmet amca var, Denizli'de. O benim yerime bu imzayı atmış. Biz de geldik. Esen sen düğün edeceksin diye uğraşıyorsun. Asker gelvin geldi. Hadi bakalım askere. kınamızın evliliğimizin ertesi günü jandarma geldi. Hadi bakalım. Gittik şube reisinden. bir hafta izin aldık. Dokuz gün izin aldık. Ondan sonra işte düğünümüz yaptık dokuz gün sonra. Hadi oğlum. Amasya'ya gittim. Amasya'dan Toka'da gönderdiler. Tokatta iki sene muhaberecilik. Muhabere, eğitim yeri. Benim yerim eğitim yeri. Üç ay Acemi geliyor. Üç ay biz onlara. Şimdi üç ay sonra ben çavuş kursuna gittim Kayseri'ye. Orada biraz başarılıydık. Kayseri'ye çavuş kursuna gittim. Çavuş olduk döndük. Bölümümüze Toka'da tekrar geldim. Her üç aya bir asker asker geliyordu Acemi. Onları üçe eğitiyorduk. Onlar da doğuya, batıyor, ora bura dağılıyordu. Hemen yerine 300 kişi bölüğümüze, muhabere, telsiz muhabere bölüğü. Onları eğitiyorduk. İşte iki sene, ondan eğitimiyle vazgeç, vakit geçirdik. İki sene sonra da tezgah aldık, geldik. Dört sene sonra da bir oğlumuz oldu. Yılana diken batar, benim sevdiğim askerde şey, battaniye altında yalnız yeter diye bunun beyitleri falan vardı. Nasıl lan o? Almanya Macera. Benim işte 1955'te evlendik, 15 sene sonra. Hatta 1965'te, 66'da Çal'da 5 sene bir keçilik yaptık. Aşağı sanayi bölgesinde 5 sene bir keçilik yaptık. Orada çalışırken denizli işi bulmaya gayz olduk. Almanya'ya gideceğiz diye. Bu arada Avustralya'ya göçmen diye bana bir şey, geldi, bir şey geldi. Ben buna cevap vermedim. Sonra işte Almanya'dan bir daha geldi. Almanya'ya 1970 3 Mart 1970'te Almanya'ya gittik. 5 sene 5, 5 sene orada kaldık. Tekrar geri geldik işte çocuklarımız şey oldu. Hatta rahmetli annem ne diyordu bana? İlk sene, bir sene bir sene bir durdum, geldim. Bir sene bir durdum, geldim. Oğlum bu çocuktan büyüdü, bizi dinlemiyor bunlar. 60 doğumlu, 62 doğumlu, emin 65 doğumlu. Üç tane olan 70'te bunlar biraz büyüyünce Na durmuyor gitme. Bir sene durdum geldim gitme. Hayır abim de diyordu hay, anne biz aksin gelsin. İzine gidiyordum geliyordum gitme. Bir de abim annemi ikna ediyordu. Beş sene öyleli beş buçuk sene öğretti orada çalıştık geldik. İşte burada bir iki Denizli'ye iki daire ev yaptık. Burada bir iki bağ tarlamız vardı. Evlendiğimizde bizim bir dönüm bağımız bir dönüm tarlamız vardı. Bak, bu kadar fakirdik yani. Bu hep öyleydik. Sizler de öyle, bizler de öyleydik. Sonra Allah bize neler verdi? Şu karşıki şimdi oradaki evde bizim, bu ev de bizim. İki de daire, deniz evimiz var. namız orada duruyor. Bunları yaptık. Buradan kızlarıyla tarla aldık. Bağa diktik onlara. Bir şeyimiz yok. ilişe, beş sene bir keçilik. Akşamdan giderdim ben tütün kırmaya, tütün dedik bu arada. Saat 11'den 12'de tütün kırmaya gidiyordum. İkiden üç tane çocuk bu. Burada bakıyordu sabah eşiğe köfeler asıyordu. hadi oğlum benim tanrıya benim yanıma geliyordu. Tütünleri köfelere dolduruyorduk. Sarı ben buna. Ben kendim şalaya bir ket kesmeye. sabah kadar tütün kırıyordum. Akşama da bir ket İyi ki evlenmişim. Her şeyimde ortakçı oldu. Benden çok benim isimden beni gayret etti. Benden çok benim paramı böyle ne bileyim israf etmemeye çalıştım. Böyle israfımız yok. Az yedik, uz keydik, çok çalıştık. Allah'a şükür bugünlere geldik. 35 yaşında kocadan kaldı, bizi bağrına bastı. Kimse muhtaç etmeden yedirdi, içirdi, az yedirdi, uz keydirdi. Bizi bu getirdi. Anneciğim Allah razı olsun, Allah mekan cennetli yesin. Çok dürüst, çok dürüst olmaları israf etmemelerini öneririm. Herkesle komşularınla, bilhassa anne babasıyla çok iyi geçinmesi komşularıyla, herkesle arkadaşlarıyla kız olsun, oğlan olsun arkadaşlar iyi geçinmesi, şırfsız olmadan lazım, terbiyeli, Hiç ayağı dışarı deriz biz. Şimdi o pek çok ya ayağı dışarı, gariağıza gidenlerden olmasın ha. Biz ben de 5 kardeşiz biz. Şimdi biz eskiden söküye pamuğa giderdik. Söküye biz pamuğa gittik. Orada e, yemek yemeği gönderirdi anam beni. Ben yemeği herkesten hemen çabuk pişirirdim. He. Bu beni bu yemeği çabuk pişiriyor diye orada beğendi bu beni. Oradan beni buraya geldik. Burada işte bu yemeği çabuk pişiriyor. İşte, Bana da iyi bakın. Biz böyle böyle işte şey olduk. Artık olduk. Birbirimize. Oradan bunlar ben istemeye geldiler ha. Babam Nazlı Hanım, canım, böyle olanı bulur da. Dokuz gün sonra askere gitti. Bir sene deyince izin geldi. Her sene izin geliyor geliyordu zaten. Ben kayınvalidemin yanında, ikimiz bir yatakta yatardık. O ben küçük diye, benim yanımda büyüsün diye beni başlıktan getirdi zaten. Biz on ikimiz çok durduk. Çocuklarımız yoktu bizim o zaman. O beni eve de bir yazdı. Anacını ben de yazdım ona. Ya, avucumun gurusu akar Suyun Durusu daha çok yazacaktım Çardı İshlaman Borusu değil yazdı bu bana <gülüyor> Karşılığını ben de ne yazdım unuttum ben. <gülüyor> Denizde yılan yatar, yılan diken batar. Ya, ben yalınız battaniyede yalınız yatar. Benim sevdiğim olan battaniye yalınız battaniyenin altında yalınız yatar. İşte o zamanla geldi çokklamız oldu, onlarla uğraştık. Onları büyüttük, besledik. 5 sene de Almanya gitti de o oğlan da durdum ben burada. Üç tane oğlan çocuğu vardı. Biri beş yaşında, biri on yaşında, biri sekiz Hı. yaşındaydı zaten bizim çocuklar bu Almanya'dayken. Tabii canım onun söylediği de doğru. İkimiz bir iyi geçindik. Hiçbirbirimize bir kötü şey söylemedik. Geçincememiz de iyiydi. Toparlanıyorlar. Biz bir sofrada 15-20 kişi bile oluyoruz. Çocuklarımız var, gelinlerimiz var, üç tane. Torunlarımız var. İki sofra kurarız biz. İki sofrada yemek yeriz. Kurban keseriz. Gelinlerimiz buraya gelirler burada kurban keseriz. Hep beraber kavururuz, yeriz. Benim geline, kızım nasıl kıymazlıysa gelinem de öyle kıymazlı benim. Damatinde biz bir kız sattık. Adı Fatma. Fatime Ergün, o, da. o Mehmet'in damadı oluyor, torunum da o kızı sattık biz, Ergün'ün adı, Ergün ben seni çok seviyorum oğlum diyor. O kız da diyor ki Fatime de Ergün diyor seni benden çok seviyor babaannem diyor <gülüyor> Fatime. Geride kalan geride kaldı kızım, şimdi önümüze bakıyoruz gari biz önümüzde ne gelecek diye, yaşımız geçti tabii. Arkamda bir şey yok, onu bilmiyoruz, ölümümüzdeki geleni biliyoruz. Müzik